Merhabalar 5 Nisan tarihinde Mars-Satürn kavuşumu ve Venüs'ün balık burcu ziyareti başlıyor olacak. Oldukça önemli bir gün. Dengeler değişiyor, enerji alanlarımız değişiyor. Bir yandan sert ve zorlayıcı bir etkileşim varken bir yandan da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 Bu iki gezegende oldukça zorlayıcı iki gezegen. Dolayısıyla bilansa sabit burçların 20 ila 25 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar yani kova, aslan, boğa ve akrep burçlarının e, buradaki zorlanmayı daha net bir şekilde hissedecekler. Bir takım kırılmalar, zorlanmalar, engellemeler, gecikmeler, tartışmalar, aksilikler ortaya çıkabilir bu alanlarda arkadaşlar. Özellikle haritamızda kova burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda. E, Mars biliyorsunuz e, Kova Burcu'ndayken özellikle entelektüel olarak, fikirsel olarak tartışmaları kendine çekebilen yeni ve marjinal bir arayış içerisinde olan ee, ve dürtüsel hareket etmeyi tercih eden bir yapıdadır Satürn zaten uzun zamandır kova burcunda ve Mars Satürn kavuşumu özellikle bizim fikirlerimize ters bir takım durumlarla karşılaştığımız zaman savaşma enerjisini aktive edebileceğimizi gösteriyor ee, keza aynı gün içerisinde ay ile de kareleri söz konusu olacak ee, Bu nedenden dolayı e, duygusal anlamda daha kendimize kısıtlanmış Manipüle edilmiş e, bir şekilde bastırılmış hissedebiliriz ve bu baskıyı ile beraberde dürtüsel tepkiler vermeye eğilim gösterebiliriz. Mars Satürn kavuşumunun aynı zamanda Uranüs'te de bir karesi var. 9 derecelik bir orplada olsa. Bu da beklenmedik gelişmelerin ee, çok güvendiğimiz, asla kaybetmeyiz, asla değişmez zannettiğimiz durumlara karşı geliştirdiğimiz e, ABC planlarına karşı bir tepki ortaya koyu aslında. E, beklenmedik durumlar yaşanabilir, beklenmedik tartışmalar, kaoslar, e, sıkıntılar ve gerilimler söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var kendimizi e, zor bir durumun içerisine sokmamaya gayret göstermeliyiz. Burada iki malefik e, gezegen olarak kabul ettiğimiz olduğumuz e, gezegenlere baktığımız zaman Mars-Satürn kavuşumu e, hakkını savunmak için, hakkını almak için tartışmayı, kavgayı, mücadeleyi ön plana çıkarabiliyor. E, burada e, yeterince çaba gösterdiğimiz, yeterince emek gösterdiğimiz, ee, üzerinde çok fazla mesai harcadığımız konulara dair beklenmedik gelişmelere yaşandığı zaman e, Belki de kendimizi kontrol etmekte zorluklar yaşayabiliriz ee, Bu nedenle özellikle haritamızın kova burcu alanlarında daha temkinli daha dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar Mars'ın kova enerjisi e, bizleri bilhassa fikirsel anlamda e, Sözel anlamda tartışmalara Sevk edebiliyor e, Burada e, dediğim gibi Sabit ve stabil olmamaya Esnek olmaya gayret göstermeliyiz e, Şartların değişebileceğine e, Yeni şartlara adapte Olabileceğimize dair bir algıyla Süreci kolaylıkla yönetebiliriz Evet 5 Nisan'da aynı zamanda Venüs e, kova burcundaki Transitini tamamlayıp balık burcuna Geçiyor bu etkileşimle beraber Venüs balık transiti başlayacak önümüzdeki günlerde ve bu etki özellikle ilahi aşk, ilahi sevgi mekanizmasını çalıştıracaktır. Venüs balık burcunda yüceler arkadaşlar. Kendi potansiyelini güzel bir şekilde ortaya koyar. Özellikle e, Ramazan ayında Venüs'ün balık burcu geçişi e, bizim manevi anlamda e, çok daha iyi bir noktaya ilerleyeceğimizi e, burada e, özellikle ilahi aşk makamına ulaşma noktasında ibadetlerimizin, dualarımızın, sezgilerimizin Bizi doğru bir şekilde yönlendireceği bir süreçe giriş yaptığımızı gösteriyor. Ee, Venüs balık burcundayken biraz e, gizlilikler esasları, gizli konular, e, kapten e, sevgi teması plandadır. Gizli aşklar da söz konusu olabileceği gibi özellikle derin bağlantıların ortaya çıktığı bir süreçten bahsedebiliriz. E, bilhassa su ve toprak gruplarının e, ilk derecelerinde gezegen dizilimleri bulunanlar Venüs'ün bu şanslı etkileşimini, değerlendirebilirler. Venüsün aynı zamanda Lilit ile de güzel bir e, açısı olduğunu görüyoruz. Venüs-Lilit kombinasyonu özellikle dişir enerjinin e, potansiyelini ortaya koyabileceği kendi dişiliğini ortaya koyabileceği pozitif bir etkileşimden bahseder. Eşitlik, hak ve adalet kavramlarını ön plana çıkarır. Görünmeyen hak ve adalet dengesini kurma üzerine aslında bir varsayım ortaya çıkarır. Bunun yanı sıra Venüs'ün de aslında gün boyunca ay ile karesi olacak. Venüs'ün de henüz kova burcundan çıkıp. Balık burcuna yerleşiminden mütevellit. Dolayısıyla duygusal anlamda biraz gelgitlerimiz var. E, dengesizliklerimiz var. E, aşırı dörtüsel tepki verme eğilimimiz var. Ancak Venüs'ün balık burcu transit esnasında e, daha pozitif bir sürece doğru evleneceğiz. Çünkü Venüs kova burcunda dostluğu daha çok önemseyen, zekayı daha çok önemseyen, arkadaşlığı önemseyen bir platformdaydı. Şimdi ise daha derin duygular, daha derin bağlantılar adına e, Venüs bize fırsatlar sunacak. Aynı zamanda geçmişte kaybettiğimiz maddi manevi değerlerimiz, kaybettiğimiz düşündüğümüz, bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz konularda da bir telafi sürecinin başlayacağını söyleyebilirim. Özellikle Venüs'ün balık burcu transitesi aslında birbirine çok yaklaşan jüpiter Neptün kavuşumu ile temas yapacağı günlerde çok özel etkileşimler olacak arkadaşlar ee, Nisan ayında gerçekten Jüpiter'in Neptün'ün ve akabinde Venüs'ün bu ikili eşlik edici, bu mucizevi ve ilahi kavuşumu daha da perçinleyecek ve güçlendirecek. Zaten halihazırda her ne kadar Mars-Satürn kavuşumunun sert ve gergin enerjileriyle haşır neşirsek aynı zamanda Jüpiter-Neptün kavuşumunun da etkilerini hissetmeye başladık. Bu az rastlanan ve oldukça e, kutsal kavuşumu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuya dair ayrıca bir video paylaştım. Tam görünümü 12 Nisan'da meydana gelecek. Ancak Nisan ayı boyunca Ramazan ayı boyunca etkili olacak bir yerleşimden bahsediyoruz. ve Balık enerjisi özellikle e, ilahi sistemin e, bizim için düşündüğü, bizim için onayladığı, bizim için uygun gördüğü ve bizim hayal ederek e, dua ederek çok isteyerek, çok kalpten isteyerek hayatımıza çekmek istediğimiz gelişmeleri bizlere sunan bir yerleşimden bahsediyoruz. Keza Kuzey Erdüğümü ile de zaten çok güzel kontakları var. Özellikle büyük bir sıçrama yaşanabilir. Ramazan ayı itibariyle bilhassa haritası desteklenen arkadaşlar adına bu özel kavuşum büyük destekler sağlayacaktır. Evet, Venüs'ün balık burcu geçişi özellikle şans ve kısmetimizi artıracak haritamızda balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlar Burada e, maddi anlamda bir telafi sürecine giriş yapabiliriz. Spiritüel konulardan elde edilecek gelirler, gönüllü işler, yardımlaşma, hayırseverlik ön plana çıkacaktır bu süreçte. Özellikle yardımlaşmanın, birbirini anlamanın, empati göstermenin çok daha e, önemli olduğu, dua etmenin, e, rüyalarımızın, İsteklerimizin, aklımızdan ve kalbimizden geçenlerin her zamankinden daha çok anlam ihtiva ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Bunun yanı sıra e, gizli içimizde kalan duygular, e, gizli aşklar, e, herkesten sakladığımız kutsal e, gördüğümüz konular yine ön planda olacaktır. Bol bol dua ederek, ibadet ederek, meditasyon yaparak, belki e, oruç tutarak zihnimizi, e, benliğimizi sakinleştirmeliyiz, arındırmalıyız. E, Venüs balık transitinde bunlar bize çok iyi gelecektir. Özellikle Mars-Satürn kavuşumunun zararlı etkilerinden de Bizi kurtaracak bir yerleşim olduğunu söyleyebilirim. Yani bir taraftan bizi zorlarken bir taraftan da destekleyen bir görünümden bahsediyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de Nisan ayı boyunca özellikle etkili olacak. Çok mucizevi etkileşimler var. Ramazan ayı herkes için mübarek olsun, kutlu olsun. Gerçekten bu Ramazan ayı oldukça özel arkadaşlar. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız da aynı zamanda yorumlarınızı da benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastörelej hesabı veya evrensel kadimbirgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.